O sert Sabah. sabaha güneşe, bulutlara açtı camını odasının derin bir nefes, nefes aldı. Amiyane bir huzur kapladı iç. Yeah. Gülümsedi aldı çantasını çıktı dışarı <gülüyor> Nereye gittiğini bilmiyordu sadece yürüyordu. yürüyordu Bilgisi de yoktu pek lakin bilmediğini biliyordu yürüyordu. Dünya yordu onu farkındaydı Son <gülüyor> nefeslerin aldığını hissetti bir, bir anlık, anlık. Güneş tepe geldi o varamadığı hiçbir yere Hedefleri yoktu sadece <gülüyor> huzur istiyordu <gülüyor> Tek sebebi vardı sıkılmıştı ya. Çalışıp gidinip hiçbir yere varamadığından. Yorgun düşmüştü vardı bir çayır Gün batıyordu göz kapakları da kapanıyordu Bir ağacın altına uzandı daldı derin bir uykuya Uyanacaktı lakin sadece soru duyunca Şimdi gül Bir gün gülemeyeceksin Yapmak istediklerini yap Bir gün sen de öleceksin Şimdi gül Yapmak istediklerini yap bir gün sen de öleceksin.